Programımız Balıkesir Türkiye'den Almanya Berlin'e gelip fırıncılık sektöründe üstün başarılar sağlayan Erdoğan Demirci'nin başarı hikayesiyle devam ediyor. Hep birlikte izliyoruz. Türkiye Balıkesir Akçaköy'den Akçaköy doğumluyum. 93'te Almanya'ya geldim. 1994'te e, Selimiye Fırını diye bir fırında işçiliğe başladım. Burada işçiydim. 2003'te bu fırını satın aldım. Selimiye Fırını satın aldım. 2008'e kadar kendim devam ettim. Yani zorluklarla devam ettim tabi. E, Almancam yok, Almancam olmadığı için çok zorluk çektim yani. Hem imalatanım vardı, hem dört tane satış yerim vardı. Satış yerim vardı. Çay bahçesi açtık. Çay bahçesi vardı. Çay bahçesinde semaver Varçay'ı, nargile. gözlemeyi aşağı yukarı, Berlin'de ilk defa gözleme çay bahçesinde çıkarttım. Almancam olmadığı için de battım yani arkasından e, arabanın birisi kaza yaptı. Yani hep e, geri gitti iflas ettim yani. Yılmadım. E, 2008'den sonra e, sağlık sorunlarım çıktı. Sağlık sorunlarından sonra e, tekrar çalışmaya başladım. E, Kölüm Berkayım'a Fırını açtım, bir sene burada çalıştım, kendim açtım yani fırını. Burada işçi bulamadım yanında çalışmak için, işçi bulamayınca e, sorun çok oldu. Çevrem Berlin'de olduğu için tekrar girip Berlin'e döndüm, kapattım. Berlin'e geldim. Berlin'de dört sene bir arkadaşla beraber ortak çalıştım. 2016'da tekrar kendim fırını açtım yani bu Elbakşofu açtım. Yani şimdi şu an sporç üzerine çalışıyorum. İsteyen kendisi gelip buradan sipariş alıp gidebiliyor. Heh. Kendimiz de yapıyoruz yani. Peki Berlin'de şu anda kaç dükkanın dağıtım oluyor? Şu, tam sayı olarak 15-20 tane dükkan yani dağıtım yerim var yani. Bu da bana yetiyor yani. Pandemide ne gibi bir değişiklikler oldu sizin işinizde? Bizim işimiz, bizim dağıtım yaptığımız yerler aşağı yukarı, yarı yarıya düştü. Çoğu daha çok düştü. Düştüğü için bizim işlerimiz de düştü yani bir düşünce biz de çok zorlanıyoruz yani şu an. Şu anki durumla o ilk dalgadaki durum nasıl? Yine bir fark var muhtemelen değil mi? şu an yine biraz fark var yani. Fark var yani verdiğimiz zirler paket olarak dağıttığı için, açık olduğu için yani her şey %70 civarında. Şimdi bir zorluklardan bahsettik, yılmamaktan bahsettik. Başarı sizce nedir? Başarı dediğin zaman bu mesleği kendin bilmen gerekiyor. Kendin bilmediğin zaman açıkta kalırsın yani. İşçi hasta oluyor veya rahatsız oluyor, bakıyorsun aniden kafası bozulup işe gelmiyor yani. işe gelmediği için, kendini işi bildiğin için soyunup işe girip devam ediyorsun yani. Yani işini aksamıyor yani. En büyük avantaj bu. Yani bu avantaj olmadığı zaman dükkanı kapatır, gidersin yani. Üç gün sonra da iflas edersin. Kendi işini, mutfağını iyi bilmek evet. lazım. Hangi branş olursa olsun. Tabii. Hangi branş olursa olsun. Kendi yapmış olduğu işi bilmen gerekir yani. Bilmediğin zaman iş gide olmaz. Bir insanda hangi üç özellik olması gerekiyor? Başarılı olması için. Yani bir insan çalışkan olması gerekir. İşine ihmal ederse iş olmaz. İş ön önemlisi saat mesela kaçta işe geleceğim, o saatte gelip işini yapman gerekir. Yapmadığın zaman müşteriye sallan malı yetiştiremedin mi? Müşteri 1-2-3'ünün senden mal almaz. Alete e, düzgün olması lazım Tat e, Aynı şekilde tadı vermen gerekir Tadı vermediğin zaman da e, iyi olmuyor yani. En önemlisi Tat yani Müşteri tadı aldığı zaman Müşteri gelir seni bulur yani